Ben Kemal, sana söz veriyorum. Haydi adalete, haydi haydi eşitliğe, haydi haydi kazanalım, haydi. Haydi gülelim, haydi haydi hakettik, haydi haydi kazanalım, haydi. Haydi hep birlikte sanda, sana söz Türkiye kazanacak. Haydi. haydi, kazanalım haydi. Türkiye. Haydi.